Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte MTA Sandras'ın yeni bölümünde beraber uzmanım güzel diyorum. Ramiyi bir oyun olur. Gördüğünüz gibi şu anda CJ'in mekanındayız arkadaşlar. Şimdi hemen bir araç kayıttan pardon, araç oluşturmadan bir araç yapalım. Ne alalım? ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Aga ne olursa olsun elim bu Tofaş'ı direkt luck diye Niye gitmeli ya. Yenisi var. Pegyen'e görünmedi bana reis. Dur bakalım. Lan her videoda şu what the bir yaşayacağız değil mi? Arkadaşlar pasat sürelim ya bu videoda arkadaşlar. Pasat'ın inceliklerine gelelim. Aşiret paket mi bu? Henüz değil. Bir saniye. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar, öncelikle bu aracın belli kendine özel ee, özellikleri var. Birinci özelliği Varışla ilgili fazla konuşmak istemiyorum aslında. Neyse. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ee, sizlere Birazcık hani drift nasıl yapılır? Drift yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ve benzeri şeyleri anlatıp biraz da turlayacağız. Arkadaşlar öncelikle drift yaparken ilk olarak en önemli şey hand'ı bulmak. Zaten daha önceden handling'le ilgili bir video çekmiştim. Handling nedir? Eee handling dediğimiz şey araçların kollarını değiştiriyorsun be işte bu kadar. <gülüyor> bu yani handling dediğin şey basında aslında. Çok da uzatmak istemiyorum lafa. <gülüyor> Eğer kendi özel handling'iniz varsa Hemen şöyle mesela benim videomdan alabilirsiniz. Eski videomdan. Metehan'in kodu nasıl yapılır yazınca zaten ilk başta ben çıkıyorum her zaman. Buraya yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. Pardon. Bak Araçlar aktar. Bak yine aynı şeyleri söyleyelim. Orada birazcık az sesim kötü gereği olabilir kusura bakmayın. Buraya arkadaşlar yapıştırıyorsunuz kodu. Eğer kodunuz yoksa ben şu anda Cadde Free Room'dayım. Her zaman da Cadde Free Room'da olduğumu söylüyorum. F1'e basıyorsunuz arkadaşlar. Burada handlar var. Handlara basıyorsunuz. Benim genelde kullandığım ya budur. Ya da yavaş yapacaksan bu mu? Bu muydu? Aynen. Budur. Yavaş yapacaksanız mesela yavaş handling yapmayı seviyorsanız. Hatta şu an yavaş bayağı sardı beni. Yavaş drift yapmak istiyorsanız cadde free room budur. Ama hızlı diyorsanız ben hızlı gidip handling yapmak istiyorum. Bir yandan drift yapmak istiyorum diyorsanız. 4x4 birinci handlingi seçebilirsiniz. 4x4 ile 4x2'nin arasında ne fark var? Şu an yapamıyorum. Bayadır girmiyorum malumunuz yani. Neyse ne fark var arkadaşlar? Farkları şöyle. Bu daha yavaş ve daha orantılı Hani böyle daha drift yaptığını hissederek yapıyorsun Ama 4x4 biraz daha hız istiyorum Ben yani hani araba direkt hızlansın Uçsun gitsin aksın böyle Ben açıkçası arabanın uçmasından yanayım Hani aksın böyle mis gibi Gördüğünüz gibi yani şöyle pas böyle Mis gibi anlıyoruz Bu arada arkadaşlar artık bilmiyorum oyundan dolayı mı, Neyden dolayı ben bu videoda olur mu bilmiyorum mesa videolarını çekerken genelde Yüzüm böyle bir Pikselleşiyor videolarda neden bilmiyorum arkadaşlar kameradan değil mesela başka videolarda olmuyor bu MTA'da oluyor ama garip bir şekilde Neyse bakalım bu videoda anlarız ee, MTA videolarını orada 30 fps çekiyorum çünkü Sebebi şöyle ee, Diğer türlü böyle bir garip oluyor ekran dediğim gibi pikselleşiyor MTA'dan olabilir bu dediğim gibi Neyse millet yani kanalda bayağıdır video yok. Daha doğrusu bir haftada bir kere atıyorum işte. Yani bayağıdır yok. Haftada bir video atmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü birazcık yoğunum. Hatta bayağı yoğunum. Ee, yani o yüzden bakalım hayırlısı. Umarım bu serileri falan beğeniyorsunuzdur. Yeni seriler geliyor. Bu arkadaşlar GTA 5 5M istiyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Videoyu buraya kadar izleysem bir cevabını alırsam mutlu olurum. Hani GTA 5 5M'dir. Onun dışında başka oyunlar ne istiyorsanız çekebiliyorum arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz. E, aldık yeni bilgisayarı falan her şeyimiz tam şu anda İstediğiniz oyunları falan aşağıya yazarsanız yani bakarız çekeriz oynarız Onun dışında arkadaşlar e, söyleyeceklerim Yani kanal umarım gelişir Eee bir şey denedim ben Siz denemeyin hatta söylemeyeyim de denediğim şey ya denemeyin Ha bu arada yanlış anlaşılmasın bot falan değil denediğim şey Bir reklam Eee Google'da reklam vermeyi denedim arkadaşlar ama gerçekten bilmiyorsanız reklam vermeyi ee, vermeyin demiyorum tabii ki. Google'ın bu bir opsiyonu kullanın. Ama velakin bilmiyorsanız o reklamın parası ne zaman çekilecek? O reklamın parası ne kadar gelecek? Bunları bilmiyorsanız otomatik, manuel falan ödemeleri var bunların. Bunları bilmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle dokunmayın abi. Ben bilmiyordum. Dedim ki ne kadar gelebilir? 30 lira günlük bir şey yazıyor. Onu veriyorsunuz. Hani reklam ya bildiğin reklam. Hani videolarda çıkıyor ya 5 saniye sonra geç falan. O reklamı verdim. Allah kahretmesin. O 30 katlandı mı sana 3'e bir anda. 2-3 saniyede yaşanıyor bunlar. Reklamı geri çektim. Allah'tan işe mi işe gidiyorum. Yoksa arkadaşlar ben e, ailemden para almayı sevmeyen bir insanım. Her şeyi kendim yapmayı seviyorum. Bu bilgisayar olsun, monitör, kamera, mikrofon her şeyi kendim aldım. E, bu yüzden hani hakikaten çok... Yaralanıyorduk gazla yani öyle söyleyeyim. işim olmasaydı yani kötüydü durum. Neyse milleti yani bu yüzden reklamları biliyorsanız dokunun. Bilen zaten bilir. Ama bilmiyorsanız bir öğrenin. Ama emin olun öğrendiğiniz. Öyle yalap şalap girmeyin benim gibi. Video bir saniyede 500 gösterim oldu. 2300 gösterim pardon. 500 izlenme falan oldu. 2300 gösterim oldu. Yani 2300 kişiye gösterdi 500'ü izledi falan tarzı düşünün. Ee, ve ayrıca izlenme saati kasmak istiyorsanız YouTube'da kesinlikle reklam vermeyin. Reklamlar sayılmıyormuş. Ben bunu sorunu öğrendim. Ama bu arada arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şekilde illegal bir şey değil. YouTube'un reklam sitesi. Hani kendi reklama. Oradan veriyorsunuz. Yani gerçekten aklım gitti, beynim durdu yani korkudan artık böyle ne zaman gelecek falan. Bir de ödemesi de garip. Ödüyorsun gitmiyor para falan. Ben açıkçası ya ben anlamadım. Benim salaklığım olabilir arkadaşlar bu. Ama ben bir daha yapar mıyım? Orası çok muamma mesela. Dokunmam bile. 3 lira geri alacağım var. Almak istemiyorum baba. 3 lira zaten nedir? 3 lira kalsın. 3 lira 3 liradır diyen olabilecek. Varsa da arkadaşlar bildiğiniz gibi yedi onu. Hani. Ben de derdim 3 lira 3 liradır ver falan. Yok. Kalsın baba sıkıntı yok. Ben altıma sıçtım yaparken yani çünkü. Daha da yapar mıyım yapmam. Bir kere denedik. Wilderound videosunu yaptım bu arkadaşlar. reklama. Ee, yani bilinçsiz iş yapmak kadar korkunç bir şey yok. Siz siz olun. Bilinçsiz iş yapmayın arkadaşlar. Bilinçsiz iş yapınca çünkü e, eliniz ayağınız birbirine girer. Ön kaldırma mı? Bu da mı eklendi? Araba ee, Arabam bozuldu? Çıkkili yapalım. Baba. Aa bu da hızlandı mesela. Ön kaldırma eklenmiş. Ben hatırlamıyorum bunu. Aa, hocam frene ekleseydin zaman zınk diye duracak bu. Neyse, bu da iyi. Ön kaldırmanın bir limiti var mı acaba hız limiti? Çünkü olmazsa çok saçma oluyor. Bir deneyelim arkadaşlar. Şu hız limiti testi yapalım. Yani, dediğim gibi arkadaşlar. E, bu arada mikrofonun kalitesi nasıl? E, bir ayarlama yaptım, e, voice meter üzerinden. Şu an zaten mikrofonumuz Allah'a şükür iyi. Ama şu an daha böyle bir... Oyee! Oh yeah. iyi. edası ile geliyor olması lazım. Bunu neden yaptım bu arada hastayım zaten. İyice boktan gelmesin diye en azından bir hoş bir tanısı olsun sesimin diye yaptım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bayağı hastaydım. Enfeksiyon kapmış boğazım. Korona morona değilim. Enfeksiyon bayağı kapmış boğazım. Hani bildiğin dümdüz olmuş da ben hıza bakmadım. Özlemişim lan meta videosu çekmeyi. Bak konuşmayı özlemişim. Dur bakayım. Şuradan bir hız testi yapalım. Sitesi bakalım ne olacak Bu arada arkadaşlar MTA'yı bayağıdır çekmiyorum Bunun şerefine güzel bir like bekliyorum sizden artık yani Elinize yapışmaz buton basın sizde zahmet olacak Abone de olun Yani bu butonlar elinize yapışmaz arkadaşlar Bir emeğimin karşılığını artık alayım şu youtube'dan değil mi? 300, 400 pasata bak 500, Passat, her şey olmalı 550 Daha uzun bir yol var mı ya? Hatırlamıyorum daha uzun bir yol ama Ha şurası var doğru Nereye hatırlamıyorum? Koskoca otoban Buradan başlıyordu galiba. Yok tam tersi mi? Ya Yo, buradan başlaması lazım. Neyse şuradan gidelim be. Allah. Bu ne lan? Evet. Bu sevmedim arkadaşlar. Neden? Hızla eyvallah ama. Motor sürüş ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? A bildiğim motor gibi mi oldu yani şimdi araba? Ben onu anlayamadım. Elçet şey ben anlamadım. Ee, galiba motor gibi oldu da. Dayı bu ne ya? İnin. arabanın anasını ağlattık yani. Başka bir araba alalım. Arkadaşlar burada ee, dediğim gibi yani kanala destek lazım anladın mı hep aynı şeyleri söylüyorum ama lazım yani ne yapalım. Kanala bir destek. Hmm. Arkadaşlar bilmiyorum ya. ben bu tür arabaları sevmiyorum bunlar daha güzel bak mis gibi. Araba dediğin vurunca Çarptığını hissedeceksin abi böyle diyeceksin ki ben bir ara çarptım şu an. Tofaşa mı mı değiştirin Niye düz gidiyor bana oyun sadece? Götü arkadaşlar 1.6 galiba. Seleks'e bakalım aa yeni bir seleks var dur bakayım. Ama hala mı gelmedin aman öküm ya? Bir tek bunu gelmedi Bu lan? Benim şu anki bilgisayar 12 FPS eskisi olsaydı ne olurdu acaba? Bak binelim be. Uf. Oyun çöktü. Oha. Arkadaşlar bakın. Oyun çöktü lan. Ee, Cattle fırıyorum. Haberin olsun kankam, oyun çöküyor. Neyse millet, bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, çok da uzamasın. Ee, yani birkaç tane şey söyledim, size haber verdim, biraz sohbet ettik, muhabbet ettik. Bomba gibi devam edeceğiz inşallah. Siz oyunları falan yazın, bu video biraz daha böyle sohbet niteliğini açsın. Bu videonun hiçbir amacı yoktu, hayal rahat oldu bu video. Çekmesi falan bakalım ne olacak. Hadi atıyorum video. Hadi bakayım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like beğenirseniz Diz unutmayın. En yakın zamana Hepinize bir soğuk Bye bye. Peace. <gülüyor> what the nails done now.